Bugün 23 Haziran 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Koç burcundaki ay güne cesur ve girişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay oğlak burcundaki pürütonla yaptığı dik açının ardından 11.02 de boşluğa girecek bu saatlerde daha ciddi ve kararlı hissedebilir görev ve sorumluluklara odaklanabiliriz zaman zaman üzerimizde otorite figürlerinin baskısını hissedebiliriz duygularımızı ifade etmekte zorlanmamız karamsarlık yaratabilir ay boşluktan çıkana kadar şartları fazla zorlamadan rutin işlerle ilgilenmekte fayda var ay 14.57 de boğa burcuna geçecek önümüzdeki iki gün yaşamımızdaki güven ve huzur temaları daha fazla öne çıkarken para ve maddi kaynaklarımızı da korumak isteyebiliriz venüs bugün ikizler burcuna geçiyor venüs hava element ikizler burcunda ilişkilerde zihinsel iletişimi entelektüel paylaşımları ön plana çıkarabilir Venüs 18 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde eğitim, seyahat ve iletişimle ilgili konularda çeşitli şanslar karşımıza çıkabilir ve bu alanlarda maddi gelir elde edebiliriz. Akşam saatlerinde Boğa Burcu'ndaki Ay ile Yengeç Burcu'ndaki Güneş arasında oluşacak olumlu açı duygusal dengemizi ve sezgilerimizi de yükseltebilir. Ruhsal olarak huzurlu olabileceğimiz bu saatlerde özel ilişkilerde ve ailevi konularda yakınlık ve güvende oluşturabiliriz.